Mücadele eksiğimiz vardı. Şimdi en başa döneceğim ben. Sezon başı kampında yaptığımız hazırlık maçlarının hepsi bunun bir tık üstündeydi. Buradaki oyun, buradaki mücadelenin bir tık üstüydü. Biz oyuncularımızla beraber e, bu mücadeleyi yakalama arzusundaydık. Bu maç tabii ki çok büyük e, itici bir güç oldu. Taraftarımızın bizi desteklemesi, stada gelmesi, doldurması. Bu mücadeleyi gösterme adına çok önemliydi. Çok şükür e, beklentim Beklentimizin yüksek olduğu oyuncular gereken performansı verdi bu maçta. Geçen maçlara birazcık daha düşük kalmıştı mücadele anlamında ama bu maçta istediğimizi yakaladık gibi gözüküyor. Daha da farklı skor olabilirdi. Tabi biz Bursa Spor'la oynamak geçmişten gelen bir durumdan dolayı ama ne olursa olsun bugünkü oyuncularımızın gösterdiği mücadele inanılmaz iyiydi. Biz bu mücadeleye göre dedik ki şampiyonluğun en büyük adayız. Herkesin bize aday gösterdiği takım buydu zaten. Bundan sonra inşallah Afyon maçıyla beraber çıkışımız devam etmeli bence. Kazandık. Kazanmak önemliydi. Kazanmanın yarısı sıra rakibe hiç pozisyon vermeyip mücadele çok önemliydi. Çok şükür yolumuza devam ediyoruz. Taraftarımız içeride mutlaka destek vermesi gerekiyor. Çünkü o desteğiyle oyuncuların o müthiş performansı, mücadele azmi, hırsı çok daha iyi oluyor. Bundan sonraki maçlarda bunu çok net göstereceğiz diye düşünüyorum. Bugün çok güzel ve özel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımızla beraber hafta boyunca sürekli konuştuk. Konuştuğumuzda da stadın bu şekilde dolu olacağını biliyorduk. Bu oyundan zevk almamız gerektiğini biliyorduk. Güzel bir oyun oldu. Sağda mücadele eden arkadaşlarıma, saha dışındaki arkadaşlarıma, hoca ekibine, yönetime ve Büyük Ahmet Spor taraftarına teşekkür ediyorum müthiş destekleri için. İnşallah bu da bu yukarıya doğru yürüyüşümüzün başlangıcı olacak. Bundan sonra da hocamızın da dediği gibi taraftarımızı burada her maç bu desteği bekliyoruz onlardan. Biz de onlara istedikleri oyunu mücadeleyi sahada göstereceğiz. Ben Ahmet Hoca'nın söyledikleriyle başlayayım. Biz sezona başladığımızda ve hazırlık maçlarını yaptığımızda neler yapabileceğimizi biliyorduk. Bu geçtiğimiz 5 haftalık süreçte bunu yapamadığımız için performansımızı gösteremediğimiz için çok mutsuzduk. Yani kendi kendimizi yiyorduk açıkçası. Bence bu maç bizim için çok iyi oldu. Hem Bursaspor Galibiyeti hem çıkış arayan bir takımın 5 haftayı unutmak istemesi, taraftarını unutturmak istemesi gereken bir takımın Sahaya verdiği mücadele çok iyiydi. Bence bu önemliydi. Özellikle Bursa Spor olması. Taraftarın önünde bu galibiyet almamız çok iyi oldu. Bu galibiyet, bu oyun, bu mücadele, bunu yapabildiğimizi, bu sezon başından beri bu iyi futbolculardan kurulu ekibin, iyi aile ortamının olduğunu söylememizdeki ana etken buydu aslında. Biz yapabileceklerimizi biliyorduk. Bugün sahada inanılmaz bir mücadele vardı. İnanılmaz bir taraftar desteği vardı. Bence bu maç 3 puan ve bundan sonra bu oyunun altına düşmeyecek, bu mücadelenin altına düşmeyecek bir takım hüviyeti verdi bize. Bundan sonra inşallah tam gaz devam.